Aferin olumaya bak. Güzel değil mi hava? Hı? Hava iyi değil mi? Hı. Bir şey yapmaz. Kulağına yapma, kulağına yapma. Ne var orada? He. Sev böyle ha sev sev. Kabasını sev, kabasını. Bak af ben oğlum ha, af ben oğlum ha. af oğlum Bak o da insanların dostu oğlum ya. Köpek insanların dostudur. En sadık dostturu, en sadık dostturu yavrum. He. Seviyor musun sen onu? Gözün elde mi? Gözün elde mi? Gözün elde mi? Ha öyle yap. Abi. Hmm. Bak, bak senin sevdi bu. Ya senin sevdi. Hı. Hı. Hayır